Bugün 23 Aralık 2022 Cuma Venüs günündeyiz güney yay burcunda ve boşlukta başlayan ay sabah 10.49'da oğlak burcuna geçecek sabah erken saatlerde değişen koşullar nedeniyle kararsızlık ve belirsizlikler hissedebiliriz yeni kararlar vermeden rutin işlerle ilgilenebiliriz önemli görüşmeleri ve alışverişleri öğleden sonraki saatlere ertelemekte fayda var öğlen 13-17 de ay güneşle birleşecek ve bir derece oğlak burcunda yeni ay doğacak Oğlak yeni ayında genel kariyerimiz, iş, meslek, görevler, sorumluluklar, geleceğimiz, maddi güvencemiz, statü, ay, saygınlık, onur, itibar, şan, şöhret gibi alanlarda hedef ve arzularımızı ön plana alabiliriz. Oğlak yaşamımızdaki otorite kavramları, aile büyükleri, üstlerimiz, liderler, yöneticiler, hükümet, devlet, devlet büyüklerini temsil eder. Bu kavramlarda da gerek kişisel gerek toplumsal alanlarda yeni gelişmeler beklenebilir yeni ay koç burcundaki Jüpiter'le dik açı yapacağından hedeflerimizi büyütüp genişletebiliriz kişisel özgüven cesaret liderlik ve yönetim alanlarında beklentilerimiz de güçlenirken yeni fırsatlar karşımıza çıkabilir Jüpiter etkisi abartılı fanatik ve hırslı eylemlere yol açabileceğinden sağduyulu ve dengeli olmaya özen göstermeliyiz siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun